Ee, mahalle bakkalına gelip migrosu soruyorsun mesela, adres soruyorsun, hiçbir şey almadan gidiyorsun, adres sorup duruyorsun, oğlum estağfurullah değil dinle örnek veriyorum, estağfurullah. mahalle bakkalı da öyle mülayış dikeyim belanı. Durun estağfurullah, <gülüyor> <gülüyor> estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> bir yerden sonra ya. arkadaşlar gerçekten ben Tuğkan'ın ve buradaki herkesi her an nerede ne yapıyor, adamın evindeki kamerası bende yok, ben güvenlikte değilim, bilmiyorum yani adamı. Çoğu zaman ben de ulaşamıyorum mesela. Olabiliyor yani bu. İnsanların arkadaş olmak her dakikasını annem bile bilebilir mi yani Estağfurullah. mesela? <gülüyor> Estağfurullah. <ağzım>. Yani arkadaşım. <gülüyor> ya canını döküşme. yerim ya. Şu day shift'i izleyin bakın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Babo Ali böyle kızıp çıkıyormuş da biz sikmeye yapacağız işte. <gülüyor> Hepinizi götüm. Hey hey ey sen de bak küfürleri çok hey. çirkin kullanıyorsun ya. Yani çok abi abi ya çok küfür ediyor. Halbuki abi sik demekle götün demek aynı şey değil ya. Allah Allah bıktım seni küfürlerinden o, o. ya. Can bak yine dayanamadın gerçek yüzünü ortaya çıkarttın. <gülüyor> Hayatımda ben bak ben bak bu adam Ya çoluk adam, çocuk çocuk izliyor ya, ederim. aileler izliyor ya. Ben var ya en fazla salak derdim. Ne zaman limon tayfayı kurduk benim ağzım bozuldu. Ah, siktir orada. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl siktiririm? Abi bizde bak, bir bak arkadaşlar bir şey tehlikeli bölüm te... gerçek hayatımda senden daha az küfür ediyorum. Ya yürü git lan. Bizim bir Hı. tehlikeli takım var. Bunlar birleştiğim benim standart böyle bu tarz biz üçlü dört. Bizde ya bak bir şey arkadaşlar diyeyim. tehlikeli bölüm gerçek te... hayatımda senden daha az küfür ediyorum. Ya yürü git lan. Bizim bir Hı. tehlikeli takım var. Bunlar birleştiğim yani benim standart böyle bu tarz biz üçlü dörtlü yayınlar yaptığımız zaman Instagram'daki mesajları görmeyin. Benim daha önceden konuştuğum daha yaşı büyükler tabi. Ya Tuhkan'cım çok seviyoruz çok eğlendik bugün ama pik ne açısı bir var. Holmes çok küfür ediyor ya. <gülüyor> Hep böyle oluyor ama bak hay dur mimik yapma lan. Bir bak bak evet, çok diyor. şerefsizim sana 50 tane atarım. Çok vardır bu arada. Ee, bak galiba. hayır hayır hayır bak mevzu şu. Oh. Bir çok ne küçük bir, ya tatlı tatlı konuşuyoruz gecenin bir vakti. Mevzu ne biliyor musunuz? Ben de küfür ediyorum. baboli de küfür ediyor. Hepimiz küfür ediyoruz. Ama Holmes Hol sürekli ya affedersiniz den sikiyor ya anasını ya, ya bir şey yapıyor. Yani. Sürekli bunları tekrarlayınca... Bizim küfürler masum kaçıyor anladın mı? <gülüyor> Böyle mevzu olunca da buna kalıyor. Bir de dördümüzde toplandığımızda o sikim bu sikim oldu mu? Chat'tekiler diyor ki yeter aman. Abi. Ya Ama benim bununla bir bak. videom var abi, Pro Club videosu. 15 dakika o 5 dakika sadece bip. Full bip. <gülüyor> bir şey diyeceğim. Nasıl ki. <gülüyor> bir şey diyeceğim bak. Vallahi söylüyorum aralarında gerçek hayatta en az küfür kullanan kişi de benimdir. <gülüyor> Oğlum, sen, sen var ya evet. farkında değilsin herhalde ya yani olur öyle mi? Ya başkanlık. ulan benimdir ya bak bunlar <gülüyor> ama şunu unutuyorsunuz bak bir saattir de konuşuyorsunuz chatte biri bir şey yazıyor. Tabii kendimi. 37 sen de yaş. Sen baboy nasıl kendin? Yok baboy baboy etirime değil Bab eskisi kadar küfür etmiyor ben de etmiyorum. Ben mesela bir, bir sen. Eskisi boyuncusun. kadar değil bir tane küfür <gülüyor> var. Biz, <gülüyor> abi, biz 23 yaşında adamız ben çok ben kesinlikle ağzımı almıyorum Tuğkan'ı da bir gün hatırlar Uyardım Kesinlikle almıyor ama Ahmet hala ağlıyor Bak Ahmet'i uyaracaktım onunla Bak yani bir şey diyeceğim tamam abi bir iddiaya girelim Ben bu arada yani Ettiğim küfürün bilincinin de farkındayım Bir iddiaya girelim bir tane oyun belirleyelim Şu dörtlü oyuna girelim Tamam. Bir tane de moderatör tutalım küfür sayıcı. Tamam. En az ben edeceğim bak. Çok net edeyim. Tamam cezalı, cezalı olacak o zaman. Tamam cezalı olacak. Kaybeden tamam. 90 kilo verir. Kimse konuşmuyor sayıcı. değil mi? Ya? Kimse konuşmuyor oyunda. Yok baya Ben konuşurum. Öldüm, öldüm, öldüm. <gülüyor> Ama lalet olsun, kahretsin falan bunlar küfürden sayılmaz yani. Oğlum senin ne kadar küfürbaz bir adam olduğunu bütün Türkiye biliyor ya. Neyi savaşıyorsun lan? Ya abi senin bir tane klibin var onu üstten aldırır bunu alttan <gülüyor> yatırır o, onu götürür. O benim daha acemi dön yani her insan kendini geliştiriyor değişiyor bu konuda tamam mı? Ben, ben evet diyorum. hayır, ya, hayır ya, oğlum a ben eski yayınlarımda 2017, 2018, 2019'da kimi bulursam yani ne, ne hangi durumda olursa olsun sokuyordum. Küfür ediyordum. İşte insanlar dedi abi çok tatlı adamsın dedi, annem dedi. <gülüyor> Oğlum senin yayınlarını izleyemiyorum. Çok küfür ediyorsun. Biri geldi. Ne, ne hangi durumda olursa olsun sokuyordum. Küfür ediyordum. İşte insanlar dedi abi çok tatlı adamsın. Düz annem dedi. Oğlum senin yayınlarını izleyemiyorum. Çok küfür ediyorsun. Biri geldi abi çoluk çocuk var. Çok küfür ediyorsun dedi. Öyle öyle öyle, öyle trimledim kendim ya. Şimdi duruma küfür. Ya lan falan deyip geçiyorum mesela. Sen Dayı, amca, teyze, sülale İç delik, arka, ön, boşaltım yani her şeye büyük girdiğin topu. için böyle oldu yani. <gülüyor> sen var abi şu an büyük topu. Ben, ben diyorum hadi iddiaya girelim. Kaybeden bir çıplak çırılçıplak fotoğraf at. Onu öyle yapmayacaksın. Öyle oldu mu herkes kasar etmez. Normalde sayaç koyacaksın. Hiç özel içerik yapmayacaksın onunla. Genel küfür sayacı yapacaklar. Chat'te, modeletle tutacak. Bir ay sonra diyecek ki rapor çıkardık. Elren 4, Baboli 6, işte Ahmet 2, Holmes 204. Hani böyle çıkacak bu. <gülüyor> ya bak bu arada bir şey diyeceğim. Bu adamların biri 37, biri 35, biri 30 yaşında. Bizim yaşımız 23, benim daha kanım hala kaynıyor. Ben bence az ettiğimi düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Savunma da devam he. Bu arada hey. normal hayatımda o kadar yani yayındaki kadar küfür kullanmıyorum. Ben öz, ben yayın dışında çok küfür ediyorum bu arada, onu söyleyeyim yani. Geçen gün evet, Masterchef izliyorum evet, orada abi. bir yarışmacı var. 4,5 dakika aralıksız küfür ettim anasılsın. Bir şey diyeyim mi? Aynısını. Ya, ya 4,5 dakika yani. durmadan küfür ettim. Bir yerde de çıkamadı yine. Orada böyle çıkamadığını görünce böyle ne, ya, neler yaptım ya. Beni o halimi görürseniz derseniz ki yani hani bu, ne bu lan bu hal dersin. Özel ya daha. arabayla bir yere gidiyoruz şarkının küfürlü versiyonunu söylüyor <gülüyor> bir de ritmik olarak da oturtuyor her şeyi <gülüyor> şarkı küfürlü yazılsa daha iyi şey diyeceğim. o konuda harbi yetenekli bu arada yani ya ben küfür evet. çok evet. ediyorum küfür pislik öyle bir ya bir kötü uyum var işte lan daha ne istiyorsunuz ya ya bu arada ya. bir şey diyeceğim Allah'ınız için hani bence genele bakarsak biz az bile ediyoruz yani neler neler var biz ama çok şükür, şey değiliz böyle, birbirimize karşı küfürlerimiz yok bizim. Yani bunu... Yani bir şey diyeceğim, ben küfür etmesem herhalde depresyona çok ağır girerim o, ya. Korku oyunu da hiçbir yok ama söylüyorum. İyi mi geliyor, kötü mü geliyor bilemiyorum bunu. Sanki bir rahatlama biçimi gibi. E öyle, bu biraz ama hoş, hoş mu değil işte yani ama... Baboli, bu arada yani ben kesinlikle seni kabul etmiyorum, sen... ...senin ataların küfürün yaratıcıları falandır yani, ben öyle <gülüyor> düşünüyorum. <gülüyor> yani ilk küfür senin... Hani milatta önceki atan etmiştir yani böyle <gülüyor> o zaman tekerleği bulmuşlar ayağına düşmüş anın <gülüyor> diye net yani. Küfür kötü şey arkadaşlar. Devrediyor Etmeyin. Kötü kötü, kötü. etmeyin. Ha, bundan sonra görürsünüz abi bundan sonra. Ama şu da bir gerçek. bank sokucu. Biz genel olarak ülkede yani biz küfür eden bir milletiz arkadaşlar yani bunu kabul edelim. Küfür bizde şey Kecurada gibi küfür etme diyen bir evet, Hem küfür edip hem küfür etme diyenleriz Ya da sigara içip sigara içme diyenleriz Bu genel böyle yani Benim babam beni dövüyordu sigara içerim diye <gülüyor> Dövmüyordu da anla <gülüyor> Ama pöfür pöfür sigara içiyordu Birazcık o konularda hatalıyız yani Sadece bizlik bir şey değil bu Herkes küfür ediyor En küfür etmiyorum diyen bile Küfürü basıyor yani Ben çok denk geliyorum Mesela full öyle ya abi. tatlı tatlı yapıyor. Aa, ne mi öyle falan? Nerede Discord'da bir geliyor? Üzüm böyle oyunu falan. ya diyorsun ki tamam? Aslında üzümüz bu. Sürekli küfür yok ya bu Çaycıyım Çaycı, kafana. Ya tabii ki de kendini yayındasın. Biraz kısıtlamak lazım. Full de kapattın mı O zaman da Twitch'in olayı bitiyor. Yani Twitch'in demiyim de canlı yayının olayı bitiyor. Yani. Biz işte bir arkadaş ortamı kafası o iş. Işte. Şey oldu mu? Oyunun ovrudunu de, demeyeceksen. Zaten orada şey oluyor yani. Mesela Ama dikkat ettiğin ba babali sürekli ananı satayım diyor mesela. Onu trimlemiş belli. Ya Lemur mesela. Lemurun hiç küfür etmesi mümkün mü? Bir küfür ediyor. Ana, bacı, gardaş. <gülüyor> <gülüyor> Ormanlar alemi. Ya bu arada o zaten şeydir. Bilin ki en böyle... Şey duran herif en küfürbazdır yani. Yok ben yani Lemur gene... Kütüyordum içinde. Kü bu arada kü için kü küfür da. etmiyor değil tabii ediyordu ama böyle bizimki gibi değil yani normal küfür etmiyor. Ben en çok şeyden uyarı almıştım mesela yayında da söylüyorlar da YouTube kitlesi mesela hiç sevmiyor küfür. Sevmiyor ya. Yani Twitch'tekiler daha alışık daha, da konuda. YouTube'dakiler... Ben dedim mesela YouTube'da şöyle bir kısım var. Gerçekten yaş ortalaması daha büyük insanlar evliler bile böyle izliyorlar. Onların yorumlarını ben çok okuyorum. Küfürden rahatsız olmuyorlar ama... Ayarı kaçınca, ben de onu eleştiriyorum bazen, sürekli küfür, geçen gün fark ettim, bir yayın tekrarında da bir noktayı izleyeyim dedim, her kelime, her cümlemi sonunda koyayım, koyayım, koyayım. Ulan abi yeter dedim ya, az siktir lan oradan. <gülüyor> her yayın öyle abi, ben ailemin yanında izleyim diyorum, babam diyor ki, sesi kız bu nedir ya? Ya o işte... <gülüyor> Mesela al alıyorum operlere bazen. Nezat geliyor yukarı. Arkasından çocuk geliyor. Seni izliyorum mesela. O anda gayri ihtiyarı böyle amına koyayım diyorsun. Nezat direkt sesini kız kulaklığı tak. Çocuk burada. Duymuyor musun? Bilmem ne hemen. Benim için sorun yok da o bir de eğitim olduğu için. Küçük Tukhan, oğlum küçük Tukan. Anne Oğlum Tukan şurada 5 sene sonra büyüdüğünde arkadaşlar. Aa izleyecek bizi. <gülüyor> yani kaçarı yok bunun. Bir de diyorum ki bak bu çocuk tamam duyuyor burada da. Abi okulda mı okulda zaten öğreniyorlar ne yani. Abi Öğrenecek sen biz çocuk olduk. Sen yani. küfür evde mi öğrendin baba? Ben küfürü sokakta sokaktaki arkadaşlarım, okuldaki arkadaşlarım bam gün bam gün komşumdan öğrendim ya. Albay amcamın bütün küfürleri o bana öğretiyordu. Yani öğrenecekler. Kaçarı yok bunun. Küfürü bilmemek diye bir şey yok. Nasıl kullandığınla ilgili o yani. Ne demiş? Youtube'u 2006'dan beri takip ediyorum ve o zaman kimse küfür etmiyordu. Ben karantina zamanı Twitch'e başladım izlemeye çok garip geldi yani. E bak hala de, devam ediyorsun. Şimdi <gülüyor> küfür vardı sonra da alıştım. Sonra ben de küfür basalım. Sonra ben de başladım abi bak sonra Instagram'dan bir mesaj attım. Anaa. <gülüyor> Sana Yani Twitch o zaman şöyle yapalım. Hoparlörle izlemeyin. <gülüyor> Kulaklıkla izleyin bizi. Ben en çok şeye ya, utanıyorum. Annesiyle böyle anneannesiyle falan. Harbiden izleyenler oluyor. Fotoğraf atıyorlar bana. Çok utanıyorum ya. Bana şey de gelmişti mesela. Sordum ben birine. Annemle izliyoruz. Seni çok seviyoruz falan filan demişti. Bir Dedim ki oğlum küfürden falan rahatsız olmuyor mu? Yo dedi. Çok, çok güzel küfür. Var var onlar şey. da var. Benim annem de küfürbaz abi diyen falan da denk geliyor da. Ama böyle... Ya burada biraz sıkıntı şu. Belirli bir yaşın üstünde sıkıntı yok da. Belirli bir yaşının altında bir çocuk çok mesai burada geçiriyorsa. O aile o bebeğin bizi bilmez. Hani kötü örnek oluyorlar. Kötü insanlar gibi düşünebilir küfürleri duyduğu zaman. Yoksa biz her konuda ben her defasında. Hani kendi adıma konuşuyoruz. Bizimkiler de öyle. Hep. Hani doğru olanı, olmaması gerekenleri söylüyoruz. Burada küçük kardeşlerimizin olduğunu bilerek davranıyoruz aslında. Olay küfür değil. Bir yerde nasıl davranman gerektiğini, bir insanın eksikliklerinden bahsedip, bahsedilmemesi gerektiğini. Ya bir sürü özel hayatla ilgili aslında karakterle ilgili yorumlar yapıyoruz çok güzel. O analar babalar bunu bilmez. Hani onlar ona denk gelmiyor. O seni direkt küfürünle yargılıyor. Diyor ki lan ettiği küfre bak diyor. Bunları mı izliyorsun sen diyor. Vuruyor belki ensesine yasak koyuyor mesela. O biraz kötü. Ee, o yüzden o tarz insanları bizim kardeşlerimize diyorum ki alın arada bir böyle YouTube'da kesitlerimiz var ya bizim işte şu konu hakkında konuşuyor, bu konu hakkında konuşuyor. Onları yollayın. Bir iki defa bir izlesinler onu yani en azından içleri rahat olur. Biz de çünkü çocuk ya değiliz ya. yani şey kocaman insanlarız. Burada bizim yayınları izleyip de kötü alışkanlık sahibi olacak insan çok az yoktur yani. Allah'a şükür o konuda 6 senedir hep ben de bizzat kendim dikkat ediyorum. Öyle düşünüyorum Allah, yani. Neler neler yaşamışız. Ben kendi çocukluğumla şu anki çocukları karşılaştırdığım zaman Fazla da sanki pimpirikli Artık insanlar, çocuklar konusunda Evet, gidiliyor. biraz öyle. Ne kadar iyi, ne kadar doğru bilmiyorum ama Abi sigaraya bak, başladım senin sayın dediğim şey söyleyeyim. O yal abi bak. Ya yalan tabi bunu söyleyeyim için söylüyor ya sen benim şu elimdeki o zaman oğlum filmler izlerken diziler izlerken yani Heh, tamam. sen gidip o zaman affedersin boktan asla kabul etmeyeceğimiz milyonlarca şey izliyoruz televizyonlarda git ertesi git gün o zaman onu yap zaman. git banka soy git birini vur git bilmem ne yap yani öyle bir mantık yok oğlum hepinizin beyni var ben bunu hep söylüyorum bu iğrenç bir şey bu salaklık bizim zamanda yaptığımız bir cahillik sen benim iyi yönlerimi örnek al. Sen bunu örnek almaya çalışıyorsan senin zaten niyetim vardır ya. Tabii canım sen La Casa'da papalizleyip soygun mu yapıyorsun? <gülüyor> Bu da en sevdiğim argümanımdır. Ben onun oğlundan gördüm. <gülüyor> Abi, bahanedir bahane. Bahane. Abi ablam seni haterin evde arada savaş dönüyor. Olabilir. Selamlarımı ilet saygılar. <gülüyor> ne diyeyim yani şimdi. Nefret çok enteresan bir duygudur arkadaşlar. Bir anda evrilir. Ablan belki de nefret etmiyordur. Var ol, hepimizden nefreden bir sürü insan var canım. Kimisi medetkısı. Belki ablalar nefret etmiyor ve kardeşim. Eder, eder evet. abi niye etmesin ya? Edebilir. Ne iticini, antipatik çocuksun sen falan diye okuyorum bazı öyle mesajlar yani. Hani antipatik görüyor beni o öyle. Ne yapayım şimdi? Antipatik değilim ben aslında mı diyeyim? Ben abla olsam senden <gülüyor> Tövbe yarabbim işte ya Biz ne konuştuk şimdi ya <gülüyor> Allah Allah evet, en en Hemen el ele verdi adamı <gülüyor> Hemen ele verdi adam bizi ya Tövbe tövbe <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Özlemişim Vay ya be. vallahi. Şöyle sohbet etmeyi Böyle özledim abi, abi Şöyle akranlarımla oturup bir bayağıdır bir sohbet etmedim ya Evet evet Sen de ulan olmuş tanıştın